Bir zaman önce kullandığım çözüm vardı ya Hani orada kontak numaraları, ayakları, oyunları yapmıştık ya Bu çözüm biraz öyle Tamam mı? Ee, dikkat edin sorunuz varsa da orada sorun Tamam mı? Motorun ileri geri çalışmasında ters yöne dönmede, zaman gecikmede Devreyi Şimdi tonla tekrar çözeceğiz Tamam mı? Tonla tekrar çözerken de Eee mümkün olduğunca sistemiz, sistemik problemin stabil ve düzgün çalışmasına bakacağız. Bunu setle setle yapacağız ve orada tekrar söylüyorum ton kullanırken durduktan sonra çalışmayı sağlayacağımız sistemler kullanmanız lazım. Ne demek istediğimi birazdan daha iyi anlayacaksınız. Buton ileri setle setle yapacağım bunu. Gelsin, ileriyi setlesin birbirine. Tamam mı? İleri bir sektresin Şimdi Ben bunu reset ettiğim zaman duracak mı? Öyle değil mi? Evet. Şu Cümlemi bakıp tekrar söylüyorum Durduktan sonra da çalışmasını sağlamanız lazım Şimdi şöyle bir şey yapacağım Stola basmışsam <gülüyor> ve ileri çalışıyorsa yani ileri basarken stopa basmışsa merkel 0.0'ı setlesin bir bit e hocam durduruyoruz. nasıl oluyor satır oyunları vardı ya bizde alt satır en son devreye gidiyordu bakın son buraya koyuyorum geliyorum İleriyi resetletiyorum birbirini. Peki şimdi ne olur? Olaya bir bakın. Butonu ileriye bastım, setledim. İleri çalışıyor. Stop'a basıyorum. Hocam ileri durur. İleri durur ama durmadan bir önceki adımda başka bir elemanı devreye sokuyorum. Başka bir elemanı niye devreye sokuyorum? Çünkü durduktan sonra da zaman arasının çalışması sağlamam lazım. Öyle değil mi? Soba basmışsam O an yeri çalışıyorsa Bir yardımcı eleman devreye geçir İyi olacak yeri durmuyor mu? Duruyor. Ama bir alt satırda Sistem nasıl çalışıyor demiştik bizim piyasi de olursanız Bu satır işletti Geldi bu satır işletti Geldi bu satır işletti Tamam mı? Butonu ileriye bastım bir şekilde çalıştırdım, setleri devam ediyorum geldim sola basmışım ileri çalışıyor tamam mı yardımcı bir eleman devreye sok demişim aşağı satırda da zaten yardımcı eleman devreye soktuktan sonra dur demişim bunlara yani rahatla durabilirsin ama durdurma bir adım önce ben bir tane merkez sıfır noktası mı gibi elemanlar devreye almış tamam mı peki Merkez bu sıfır ne yapacak? Sıfır gibi bir zamanda t 37 ton Ol. İşimiz şey zaten tonlarla uğraşmakta. Ton zaman öncesini devre yap. Tamam mı? temel dediğimiz işler bu. Yine aynı şeyi geri olarak yapacağız. Bu ton geriyle gelmişin eee niye geri yazdıysam geriyi setlemişim bir bir <gülüyor> set bir bir yine demişim ki stava basmışsam ama bu arada geri çalışıyorsa ya merkel 0.1 gibi yardımcı bir elemanı setle, ondan sonra para elemanı aldıktan sonra durabilirsin bir stop çalışsın ne yapsın geriyi resetlesin bir bir bu devreye tam dururken aldığım diğer yardımcı eleman ne yapsın e, t merkel 0.1 t38 gibi son zaman göresini devreye alsın Bakın devreye, devrede temelde yaptığımız işlem ne? Durdurmadan önce bir ön, Durdurmadan önce Tamam mı? Bir adım önce Merkel yardımcı elemanını Devreye sokmak Şimdi Kime engelleyecek? Geri. Geri. geri. Şey, e, i̇sim veriyor mu? F-38 kime engelleyecek? Geri. Geri, inset gemesine. 37 F-38 kime engelleyecek? Geri. 38de geri engelleyecek. Neyi koyacağız burada? Açının kapılısını mı? Olalım. Olay. olay... Olmaz. kapsadı da. da... Çünkü asa nasıl... diye. Lazım. Varsa kapalı koyduk. Tabii. Bunları rejum kapalı koyacaksın. Açık koyarsanız olmaz. Başta çalışmaz. Başta çalışmaz. Öyle değil mi? Evet, evet. T-35 ile T-38'in kapalılarını koydu. T-35'ye girdi mi? 10 saniye sonra aç. Olmadı. Dediğimi anlıyor musunuz? T-35'yi burada devreye soktuğum anda hemen açmaz. 10 saniye sonra. Veya T38'i devreye soktum, 10 saniye sonra açardım. açardım. Zaten, zaten 10 saniyeden önce girmesini istemiyorum. Yani bunun 10 saniye sonra açması benim işime yaramaz. İlk 10 saniye açacak ki, bu, ilk 10 saniye açacak ki diğerini devreye alamayayım. Evet. Dönüyoruz bu açık kontak kullandım. E, açık kontak kullandığında da Enerzik ilk bir çalışma şartını sağlatalım. Tamam. O zaman zaman öylediğinde ben burada iş yapamıyorum. Yani buradaki kontaklar zaman öylesi kontağı olacak. Anlaşıldı mı? Çünkü ton kontaktı orada sıkıntı yapıyor bana. Geri ileri koydu. Yok. Hocam merkez var mı? Aa, he, az önce de, merkezler vardı ya. Evet. Bunun neydi? merkez Bunun neydi? <gülüyor> <gülüyor> merkez 0.1 idi. Bunun için neydi? Nefes 0.0. Merkez 0.0. Bakıyorum, bakıyorum, ne n'oldu, butonu ileriye bastım mı, kapalı ise ileri çalıştı, İlk başlangıçta kapalı olduğunu düşünüyoruz, kapalı ve devreye girdi, Sola bastım, sola basarken merkez 0.0 devreye aldı mı, merkez 0.0 devreye aldı ve sola geçti, şimdi şu anda ben onu sola bastığım anda merkez 0.0 çalışıp buraya açtı mı, açtı. Bakın tekrar anlatıyorum. İleriye bastım, mer şey ileri çıkışım çalıştı. Stopa basarken aynı zamanda bir yardımcı elemanı devreye aldım. Ve bu yardımcı eleman ben stopa bastığımda buraya açtı mı? Açtı. Aynı şekilde geriye çalıştırıyorum bu bastım. Stopa bastım, geri dururken merkez sıfır namında bir, bir yardımcı bir elemanı devreye aldı. Bu da buraya açtı. Ne kadar süreyle açık kalacak? 10 saniye. 10 saniye sonra kapanması lazım ama 10 saniye sonra bunların kapanması lazım. Peki, 10 saniye sonra bunları nasıl kapatabilirim? Yani şu, 10 saniye sonra Merker 0 veya Merker 0.0'ı nasıl devreye çıkacak? Bunlar <gülüyor> sekres etki mi evet, evet. Evet. Evet. Ve Ben birer tane de zaman ölçüsünü devreye almış mıydım? Zamanlösün. O zaman T37 10 saniye sonra merkez 0.0 resetler birbir T38 merkez 0.1 resetler birbir doğru 10 saniye sonunda 10 saniye sonunda kendisinin devreye aldığı zaman ölesi kendisine resetti tamam şimdi karşılıklı çalışmayı engelledik bakın Aynı butona ikinci kez bastığında süre sayacaktı saymayacaktı ona bakıyorum Hani karşılıklı 10 saniye bekletiyor şu anda Ama tekrar aynı butona bastığında bu beklemeyi yapmaması lazım Bakıyorum Butonu ileriye bastım mı? Bastım, çalışıyor mu? Tamam. Ee, stof'a bastım mı? Evet. Bastım, stof'a bastığım zaman Yardım C.M.D.L'ye girdi mi? Evet. Girdi, yardımcı C.M.D.L'ye girdikten sonra Durdurdum mu? Tekrar bunu butona bastığımda ileri sekteme bozan bir şey var mı da? Yok. Evet, yok. Çünkü ben ya 01'da geride değildim. Evet, yani yani ileriye bastım, durdurdum, geride 10 saniye saydırıyorum Veya geri bastım, durdurdum, ileri de 10 saniye durduruyorum. Bekletiyorum ama ileri bastım, durdurdum, tekrar geri de veya mantık sıkıntı yok. Veya aynı şekilde geriye bastım, çalıştırdım. Durdurdum, tekrar geriyle ve Alman'da bir sıkıntı Şartları sağlayayım Yok, şartlar sağlanıyor Dikkat edince kurursanız özellikle burada Şu satır Şu satır Şu satır Kontaklarla oynadığımız satırlardır Tamam mı? Ve buradaki elsinin sıralı çalışma mantığından Yararlılık yaptırız İş ne? Devreden çıkarken devreye eleman almak.